Gözahli Vizyon 58 TV izleyenleri Bir Şifa Kapısı programıyla yine sizlerin karşısındayız. Bu haftaki önemli konuğumuz medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyenler bu haftaki konuğumuz akciğer kanseri ile alakalı olacak. Biliyorsunuz ki bu ay akciğer kanseri ile alakalı farkındalık ayı. Hocam öncelikle sizleri bir tanıyalım. Evet. İç ee, iç hastalıkları uzmanıyım. Üzerine de medikal onkoloji ihtisası yapınca medikal onkolog olarak çalışmaktayım. Ağırlıklı olarak e, yani günümüz günlük pratikte e, medikal onkoloji hasta yani ha, onkoloji hastaları görmekteyim. Eee İngilizce tıp mezunuyum. Çapa Dahiliye ve Çapa e, yine onkoloji ihtisaslıyım. 2016'dan beri de Avrasya Hastanesi'nde çalışmaktayım.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 Bütün bu yapıya biz solunum sistemi diyoruz ve özellikle de akciğer parankimi ve hava yollarında oluşan normalden daha fazla büyüyen kitle, hücrelere anormal bir şekilde büyüyerek kitle oluşturan yapıya akciğer kanseri diyoruz. Neden akciğer kanseri? Çünkü vücudun kontrol mekanizmalarından kendini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 Kanser diyoruz. Akciğerde olanlarına da akciğer kanseri diyoruz. Önemli bir e, kanser türü aslında. Çok ciddi oranda evet, görüyoruz. Şimdi ülkenizde. akciğer kanseri çok önemli çünkü dünyada e, erkeklerde en sık görülen akciğer kans en sık görülen kanser tipi akciğer kanseri. E, Belirtileri ama, neler hocam? Evet belirtilerini şöyle söyleyeyim. E, akciğer kanseri özellikle öksürük yani. Ha, solunum yolu organı olduğu için akciğer, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgam, balgamda kan, sırt ağrısı, e, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliyor hastalar. E, bazen de tesadüfen özellikle bu Covid döneminde e, Covid şikayet olan hastalarda, Covid ile ilgili şikayetler olan hastalarda akciğer tutulumu var mı diye bakılırken tesadüfen rastlanan hastalarda olabiliyor. Ama çoğu yine bir şikayetle geliyor. Tuttuğu yere göre, büyüklüğüne göre yaptığı şikayetler. Bu hastaların çoğu kuah hastası oluyor. Yani akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara olduğu için bu hastaların akciğer yapıları bozuk oluyor. Ve bir çoğu da uzun dönem boyunca sürekli öksüren hastalar oluyor. Ve hastalar genelde onu bronşitine, kuahına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 Size gelen hastalara nasıl bir tetikten geçiriyorsunuz ki bu sonucu, bu kanser tedavi evet. sürecine başlıyorsunuz? Şimdi e, semptomu olan hastalar öncelikli olarak hekime geliyor. Bu bir aile hekimi olabilir, bir göğüs hastalıkları uzman olabilir, bir dahiliye uzman olabilir. Doğrudan onkoloğa gelen olmuyor genellikle çünkü şikayetler dediğim gibi birçok şeyin sebebi yani e, göstergesi olarak ortaya çıkabildiği için ayırıcı tanı gerekiyor. Ve hasta e, genelde en sonunda bir akciğer grafisi, yani muayeneden sonra, anamnezden sonra, akciğer grafisinden sonra, bir tomografiden sonra göğüs hastalıklarına gidiyor. Göğüs hastalıkları da e, bronkoskopisini yapıyor. Gerekirse ultrasonlu ebus dediğimiz bronkoskopileri yaparak e, biyopsi almaya çalışıyor. Onların alabileceği yerin uzağında olduğunda, Girişimsel radyoloji veya göğüs cerrahları da e, ya e, direkt göğüs duvarından girerek veya küçük cerrahi işlemlerle biyopsi tanısını koyuyor. Bu arada tanı doğrulandıktan sonra hastanın evresi nasıl, kemiklerine saçramış mı, karaciğerine, böbrek üstü bezlerine, beyine gitmiş mi diye beyin emarı ve genellikle bir de PET-CT mutlaka istiyoruz. İlk süreçte, her ilk süreçte bunu hastalarda. Yani bazı hasta yakınları geliyor işte hastam 80-90 yaşında hiç e, biyopsi tanısı olmadan tedavi. Tıp ben bu mümkün değil. Yani e, bunun için gerçekten e, yani konsey kararı dediğimiz birlikte e, karar verdiğimiz belki e, radyoterapi yöntemleri dışında hiçbir tedavi e, verilemiyor. Mutlaka aldığını koymak durumundayız. Onun da adını patolojik olarak koyuyoruz. Çünkü akciğer kanserleri de çeşit çeşit. İşte artık med şey internet sayesinde insanlar bilgiye de kolay ulaşabildiği için çok şükür. Hastaların çoğu da bunu az çok araştırarak geliyor. Hocam benimki küçük hücreli mi, küçük hücreli dışı mı? Genellikle şöyle bir şey var, küçük hücrenin karşıtı büyük hücreli zannediyorlar. Halbuki küçük hücreli ve küçük hücreli dışı diye ayırıyoruz. İyi huylu kötü huylu da. Evet, büyük hücreli de küçük, küçük hücreli dışının bir alt tipi oluyor veya işte gradı nasıl? Küçük hücreli dışında adenokarzinomu, skamöz mü? Artık bunlar da yetmiyor bizim için bir tedavi planı yapmakta mutlaka erken evrelerde bile genetik yapısını öğrenmek istiyoruz hastanın. E, mümkün olabilse tüm hastalara daha tanı sırasında genetik haritasını, tümörün genetik haritasını görmek istiyoruz. Hangi anormallik olmuş da bu tümöre neden olmuş diye. Onun için baştan ayrıntılı genetik analiz, moleküler testleri yapıp ona göre e, erken evrede bile işte ameliyattan sonra akıllı ilaç alacak mı, ameliyattan sonra imnoterapi alacak mı veya ameliyattan önce e, kemoterapi ile beraber e, immüno alacak mı? Bunları kararını vermedi. Moleküler testlerimizde artık work up dediğimiz yani hastanın tedavi planını oluştururken önemli bir e, parametre olarak karşımıza çıkıyor. Beyin emar mutlaka istiyoruz. Pet CT de hocam tüm vücudu tarıyor. Şimdi beyin de çok glikoz kullandığı için tümör de çok kullandığı için bazen PET-CT beyindeki kitleleri kaçırabiliyor, küçükleri özellikle. Onun için de mutlaka PET-CT yaptığım hastalarda eğer hastanın bir böbrek yetmezliği veya bir kontrast madde alerjisi yoksa ilaçlı beyin MR'larını da görüyoruz, oradan da emin olmaya çalışıyoruz. Sonunda hastanın evresi ortaya çıkıyor, yani bu akciğerde ortaya çıkan kanser dediğimiz kitle akciğerde mi kalmış, Akciğerdeki kendine yakın lenf bezlerine mi gitmiş? Yoksa iki akciğer arasındaki daha büyük istasyondaki lenf bezlerine mi gitmiş? Yoksa vücudun diğer organlarına mı gitmiş? Buna göre evre belirliyoruz. Evrede eğer sadece çıktığı organda yani akciğerde kaldıysa genellikle bu hastalara evre 1 kanser diyoruz. Kendine yakın lenf bezlerine gittiyse evre 2 diyoruz iki akciğer arasındaki lenf bezlerine gittiyse veya e, supra kleuküler dediğimiz boyuna yakın köprücük geminin üzerindeki lenf bezlerine gittiyse onlara da evre 3 hastalar diyoruz. Bunlara lokal ileri de diyoruz biz. E, erken evre genelde evre 1-2 lokalileri dediğimiz evre 3 ileri evre dediğimiz evre 4 hastalar oluyor. O şekilde evrelememiz mutlaka yapıyoruz. Evrelemeyi yaptıktan sonra da e, hep beraber yani o Anki durumun aciliyetine göre örnek bir beyin ile gelen bir hastada belki önce beyin ışını ile başlıyoruz ama yine de bir konsey kararıyla nereden başlayacağımıza karar veriyoruz. O şekilde tedavi yönetiyoruz. Yani birden çok geri de aynı anda sıçrayabilir ve sadece akciğer kanser ile kalmayabilir. Diğer kanser türlerine sebebiyet oluyor anladığım kadarıyla. Hayır öyle bir şey olmuyor. Şöyle oluyor o yanlış geneki hastalardan öykü alırken de diyorlar ki işte amcamda bağırsak kanseri vardı son akciğer onu iyi irdelediğinde akciğer kanseri olmamış aslında bağırsaktan akciğere sıçramış yani bir akciğer kanseri karaciğere gittiğinde akciğer kanseri hücresi Orada kitle yaptığında o karaciğer kanseri demiyoruz. Karaciğere sıçrayan metastaz diyoruz. O da akciğer kanseri. Yani aynı anda beyine de gidebilir, kemiğe de gidebilir, her yere de gidebilir. Ama bunlar oraların tümörü demiyoruz. Yani tamam, onlar yine akciğere bağlı akciğer kanser. Akciğer kanserinden sıçrama diyoruz. Ee, diğer taraftan aynı anda iki farklı organda iki farklı tümör de çıkabilir. Örnek özellikle tek metastazlarda hem akciğerde hem karaciğerde var örnek. Veya bağırsakta var mutlaka onu da doğrulamaya çalışıyoruz. Acaba bu metastaz mı yoksa o da ayrıca organın kendi tümörü mü diye. Çünkü tedaviler çok farklılaşıyor. Yani e, akciğerden e, başka bir organa sıçradığında bizim vereceğimiz tedaviyle iki tane erken evre kanserin aynı anda aynı kişiyle görülmesinde çok farklı yollar izliyoruz. Onun için mutlaka e, hekimlerin özellikle de onkologların ile konuşarak tartışarak planı yapmakta fayda oluyor. Evet. Peki teşhis konulan bir hastaya nasıl bir tedavi uygulanıyor? İlk aşamada ilaçlı olarak mı yoksa direkt kemoterapi mi ya da ameliyat sürecine nasıl yönlendiriliyor? Şimdi hasta? erken evre hastalarda evre 1'lerde özellikle 1 ve 2'lerde çoğunlukla doğrudan ameliyat doğru bir yaklaşım oluyor. Evre 3'lerde evre 3'lerde Genellikle pek çoğunda e, kemoterapi artı radyoterapi, artı imunoterapi e, neredeyse cerrahiyle aynı olduğu için hemen evre 3'lerin çoğunda önce kemoradyoterapiyle ile başlıyoruz. Bazen kemoterapiyle ve veya ile küçültüp sonra e, kemo ile de gidebiliyoruz. Evre 4'te de ana tedavi bizim tedavilerimiz oluyor. E, son yıllara kadar, son 5-6 yıla kadar ana tedavi kemoterapiydi. Ve alt tip tayini de çok önemli değildi özellikle küçük hücre dışında. Hemen hepsini aynı tedavi kullanıyordu. 2000'li yılların yani 2010'lara doğru EGFR mutasyonunun bulunması, sonra ALK bulunması, ROS, çeşitli moleküler anormalliklerin bulunması, onlara uygun akıllı ilaçların çıkmasıyla biz artık küçük hücre dışında mutlaka genetik testlerimizi istiyoruz, moleküler testlerimizi istiyoruz. Bir grubu çünkü akıllı ilaçları çok duyarlı oluyor. Onlarda kemoterapi değil, direkt akıllı ilaçlarla gidiyoruz. Bir kısmında da artık immunoterapi duyarlılığını gösteren PDL1 dediğimiz molekül akciğer kanserinde çok önemli oluyor. Onlarda da yine doğrudan immunoterapilerle başlayabiliyoruz. Şimdi şimdi yeni son çalışmalar tüm hastalarda kombine immunoterapilerle de çok çok iyi sonuçlar olduğu için eğer hasta temin edebilecekse, İkili immunoterapilerle de baştan başlayabiliyoruz. O şekilde hastanın durumuna göre, yaşına göre, eşlik eden hastalıklarına göre, evresine göre, tümörün taşıdığı moleküler anormalliklere göre tedavi planı yapıyoruz bizler. Hani her hastaya, her evrede aynı tedaviyi öneremiyoruz. Yeri geliyor radyoterapi öneriyoruz, yeri geliyor lokal ablasyon tedavileri arif gibi işte e, mikrodalga e, ablasyon yöntemleri gibi veya radyoaktif e, madde vererek tare dediğimiz yöntemleri kullanarak da bizim mevcut tedavimizi rahatlatıcı tedavilerden e, veya yardımcı tedavilerden faydalanıyoruz evre 4'te. Evre 1 2'de de dediğim gibi cerrahi sonrası artık e, bir hastaların bir kısmında ee, akıllı ilaçlar 1-2 yıl verilmesi hastanın has, kanserinin e, bir daha geri gelme ihtimali çok düşürüyor. Yine evre 1-2 hastada e, veya 3 hastada iminoterapi devamında verilmesi çok çok sonradan hastanın e, tekrarlama riskini çok çok azaltıyor. Bunu, hastaları her açıdan her an değerlendirmek gerekiyor. Ee, ama genel tümör kurallarında olduğu gibi Akçer'de özetlersek evre 1-2-3'te Ana tedaviler arasında lokal tedaviler olmakla birlikte sistemik tedaviler de artık lokal tedaviler kadar yani cerrahi veya radyoterapi kadar önemli. Ee, ona göre e, tedavi planı yapmak durumunda kalıyoruz. Kanser tedavileri uzun bir süreç maalesef ki. Evet. Bu e, yöntemler, bahsetmiş olduğumuz tedavi yöntemlerine diyelim ki kemoterapiye e, ilk başta olumlu yanıt verirken sonrasında e, yanıt vermeme gibi durumu olabiliyor mu hastalarda? Tabii ki olabiliyor çünkü e, tümör kendine yeni yolaklar bulabiliyor e, ve mevcut verdiğin tedaviye direnç geliştirebiliyor. Yani senin kapattığın kapıyı o başka bir yerden açarak kendine yol bulabiliyor. O zaman da örnek mesela EGFR mutant hastalarda o mesela exon 19-21 diyoruz mutasyonları var. Ee, hastada örnek ekson 19 mutasyonla yönelik bir ilaç veriyorsun. Sonra takipte bir direnç gelişiyor ama o direnç içinde geliştirilmiş bir akıllı ilaç olduğu için bu sefer ilacı değiştirip yeni bir akıllı ilaçla devam ediyorsun. Veya kemoterapi altında bir direnç gelişti kemoterapi ilacını değiştiriyorsun gibi. Ee, yeni sen de şeyler buluyorsun. Yani eskiden evre 4 akciğer kanserine şu kadarlık işte bir beklenti var deyip çoğunlukla tedavi edilmezken artık 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır yaşayan son 2-10 yılda yani 20 yılda gelişen tedavilerle hatta evre 4 hastaların %20'sinde özellikle akıllı ilaç ve imunoterapilerle şifalardan bahsedebiliyoruz. Yani imunoterapilerle 10 hastanın ikisi özellikle de akciğer kanserindeki imunoterapilerle şifa buluyor. Bunlar da hem dünya adına hem ülkemiz adına güzel neticeler çünkü akciğer kanseri dediğimiz gibi en sık görülen kanser ve çok sayıda insana etkileyen bir kanser yani örnek yüz bin kişinin 20 bini kurtuluyor yani ama bu akıllı ilaçların ve immünoterapi atmazsa bu oran giderek artıyor onun için mutlaka bu yeni tedaviler açısından hastaların mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi halk arasında hem iyi, hem iyi huylu hem de kötü huylu olarak biliniyor kanser türleri. Arasındaki en büyük fark nedir hocam? Şimdi iyi huylu dediğimiz kanserler işte kisler, adenomlar, polipler yani bunlar halen vücut kontrolünden çıkamamış tümörler belli bir yere kadar. Yani bulundukları yerde tümör oluşturuyorlar ama damara geçip vücudun başka organlarına sıçrama kabiliyeti olmuyor bu tümörlerde. Bunları iyi huylu tümör diyoruz. Veya halk bir hocam erkek mi dişi mi diyor soruyorlar. Erkek tipi dediğimiz. Yani orada bulunduğu yerde işte örnek büyüyor fakat şey kabiliyeti yok. Başka organlara gitme kabiliyeti yok. Çeşitli moleküler özellikler nedeniyle. Eğer o kabiliyetleri kazanırsa o zaman dişi veya işte kötü huylu tümörler diyoruz. Ama kötü huylu tümör ama hepsi de birbirinden çok farklı. Yani akciğer kanserinde bile kendi içinde dediğim gibi e, histolojik ve moleküler ve genetik olarak bir sürü alt tip var artık hepsi birbirinden farklı onun için hepsini aynı kategoride e, ele almamak gerekiyor. Akciğer kanserine e, neden olan en önemli etken nedir hocam? Evet bunu artık hani hepimiz biliyoruz. Sigara ama evet en önemli etken sigara ama bunun dışında işte e, hava kirliliği yani havada bir sürü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 Gösteriyor ki Bizim günlük pratikte de çok görüyoruz. Yani 15 yıl önce bırakmış ama sigara ilişkili akciğer kanseri alt tipi olmuş kişide Yani onun için de hiç başlamamak eğer kullanıyorsak da bir an evvel bırakmakta fayda Zaten faydalı. yenilenene kadar 15 yıl kadar o Tabii. öksürüktür, balgamdır gibi rahatsızlıkları da sürekli yaşamış oluyor. Evet insanlar. yaşamasa da yine de o akciğer zararı hemen toparlanmamış Hala. oluyor. Evet. Hocam ameliyat ya da kematerapiye uygulanmış ve olumlu sonuç sonrasında tamamen kanseri yenmiş bir birey. Sonrasında tekrarlayabiliyor mu? Bir kanser etmen tekrar vücuda yayılabiliyor mu? Şimdi mesela genellikle hastalarımızın bizden istediği. Hocam ben bu hastalıktan kurtuldum değil mi, yendim mi diye. Şimdi e, onu söylemek çok doğru olmuyor ama şöyle söyleyebiliyoruz. Mesela ilk 5 yıl daha riskli dönemdir. İlk 5 yılda nüksetmeyen veya bir tarafa sıçramayan hastalarda tekrarlama riski çok çok düşer e, hastanın. Onları söyleyebiliyoruz. Hiçbir kişi için %0 sen işte tam bundan sonra bir daha hiçbir hastalık olmaz, kanser, o akciğer kanserini tekrar etmez veya bir kanser tekrar etmez demek mümkün değil. Sadece oranlar verebiliyoruz. İlk 1-2 yıl en yüksek riskli oluyor tekrar etme açısından. Giderek risk azalıyor ama işte riski arttırıcı. Bazen hastalarda görüyorsun sigarayı bırakıyor, tedavi veriyoruz ama... Tam yanıt aldın, gözün ayrılın, sigaraya başlıyor mesela. Bunlar da hızlandırıyor. Yani hastalığın geri dönüşünü çok hızlandırıyor. Onun için daima temkinli yaşamak ve e, takiplerimize, Sık sigaraya, evet hepsine e, uymak gerekiyor. O şekilde. Günlük hayatımızda akciğer kanserine yakalanmamak için ne gibi önlemler alabiliriz hocam? Yani şöyle... E, Temiz hava diyoruz ama onu hani nasıl günlük yaşamda işte mecburen bazen iş gereği vesaire gereği kirli ortamda bulmak zorunda kalabiliyoruz. Yaşadığımız ortamların işte toprak vesaire yapılma şekli önemli. Sigarayı zaten söylemiştik. Sigarayı bıraktım zaten risk çok ciddi azalıyor. Evet şimdi bazı fabrika işçilerinde cam işçileri işte silikon vesaire gibi birçok e, kimyasallarda akciğer kanseri neden olabiliyor. O, özellikle o tarz e, e, kimyasallarla temasta bulunan e, kişiler çalışma gereği, onlar da periyodik e, şeyler var, meslek hastalıkları, hastanelerinde kontrol edilmesi gerekiyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Geçmişte dediğim gibi tüberküloz veya enfeksiyon geçirmiş hastalar, ee, dönem dönem kontrol muayenelerine gitmesi gerekiyor. Onkologlara değil de eğer kanser tanısı almadıysa göğüs hastalıkları uzmanlarına kontrollere gitmesi gerekiyor. Ee, genel tedbirler bu. Artık şunu da biliyoruz. Ben içmedim ama e, sigaralı ortamda pasif içiciliğin de akciğer kanserini arttırdığını biliyoruz. Yani birisi yanımızda sigara içerken kayıtsız kalamıyoruz artık ve mutlaka e, sigara içilmeyecek diyoruz. Yani yanımızda da içirtmiyoruz. Birisi 30 kat arttır, arttırıyorsa e, akciğer kanser riskini öbürü 4 kat arttırıyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ev hanımlarını bilirsiniz e, temizlik hususunda kanserojen e, madde içeren temizlik ürünlerini kullanıyorlar. Bunların da e, akciğer kanserini tetikleme gibi bir olasılığı var mıdır? Yani şöyle genellikle ev temizliğinde kullanılan maddelerle ilgili de hani yoktur diyemeyiz. Yani. Çünkü uçan maddeler çoğu yoğun bir çamaşır suyuyla yani temizlik yapılıyor. Yani yüzde yüz diyemeyiz ama mutlaka tüm kimyasalların az çok kanser arttırıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Yani ama evlerini temizlemeyi diyemeyiz. <gülüyor> Peki kanseri besleyen gıdalar nelerdir hocam? Şimdi e, kanseri besleyen gıdalar şöyle e, direkt böyle deyince bir şey oluyor. Yani hani şu şu gıda diyeyim demeyelim de mesela şişmanlık akciğer, tüm kanser hemen hemen yani pek çok kanser için risk faktörü çünkü e, mesela meme kanseri östrojen ve e, kadınlık hormonlarından progesterondan çok etkileniyor mesela şişmanlık yağ dokusu östrojen üretiminde etkili bir e, doku onun içinde veya işte mide kanser için yine şişmanlık yani yediğimiz dengesiz beslenme sonucunda şişmanlık özellikle şeyi arttırıyor yani kanser riskini arttırıyor. Gıdalar olarak da genellikle paket ürünlerdeki mısır şurubunun çok etkili olduğuna dair son zamanlarda özellikle mide bağırsak kanserlerinin artması sonucu ona dair çok fazla bilgimiz artık olmaya başladı. Ee, ve özellikle benim kendi gözlemim e, bir daha kanser olmayayım diye limon suyu maydanoz suyu e, içip hemen arkasından bir şikayet gelişip kanser gelen çok fazla kişi var bilinsiz bitki külleri limon suyu Sam külleri gelecektim. televizyonda da bu gibi ürünler hem uzman doktorlar adı altında da yapılıyor öneriliyor da ve kapsül olarak da satılış evet, sunuluyor yani kesinlikle doğru bir hani tıp hekimi tarafından görülmeden bu tarz uygulamalara geçmemek gerekiyor. Ee, çok çok sayıda örneğim var. Yani ben çok ayrıntılı e, öykü almaya çalışırım hastalardan tedaviye başlamadan önce. Çoğunda bu anamnes oluyor. Onun için bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hani limon zararlıdır demiyoruz ama aç karna işte bir yıl boyunca limon içtim hocam diyor hasta. Kurtulduğu kanserin dışında başka bir kanserle geldi mesela. Böyle o kadar çok var Daha ki. Oldu. Evet, maydanoz külleri özellikle. Ee, bitkisel külleri hekim yardımı olmadan asla öyle küllere kiş kişilerin girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Yani gıda demeyelim ama alkol de bir e, içecek sonuçta. Alkolün biliyorsunuz ki çok büyük e, etkisi var birçok kanserde. E, alkol de yine e, bir içecek olarak e, çok daha nadir içilmesi gereken bir içecek olarak. Onu da vurgulamak gerekiyor. E, kanser tedavisi çok uzun bir süren e, tedavi süreci demiştik. Hastaların psikolojik olarak e, nasıl destek alması gerekiyor? Doktorlar ve aileler nasıl davranması gerekiyor? Evet. Şimdi hem hekimler hem aile hem kişi bir tanıdan sonra özellikle de aile ve kişi bir döneme giriyor. Şok dönemi dediğimiz sonra inkar sonra kabullenme gibi. Mutlaka aslında hastalarımızın hemen çoğuna biz bir psikiyatrik değerlendirme ve Psikiyatrist uygun görürse de psikoterapi veya medikal e, destek istiyoruz. Çünkü halen e, toplumda, dünyada, magazinde kanser eşittir sanki ölüm gibi yorumlandığı için e, kişilerin psikolojisi bozuluyor. Halbuki biz biliyoruz ki artık şeker hastası, tansiyon hastası gibi gezen birçok kan geçmişte kanser tedavisi almış. Veya halen kanser tedavisi alıyor ama 20 yıldır e, gayet normal günlük aktivitelerini yapan bir sürü Kişi var Ama maalesef bunun üzerinden de çok fazla prim yapılabildiği için kişilerin korkup korkmadığı veya ne yaşadığını hissetmeden bununla ilgili propagandalar vesaire çok oluyor. Onun için de mutlaka bir destek almalarını öneriyoruz. Kendi hastalarımda da benim yine paylaştığım kendi psikiyatrist arkadaşlarımız, meslektaşlarımız oluyor. Değerlendirtiyoruz ve inanın çok da faydalı oluyor. Çünkü hep onu söylüyorum yani biz bu yoldan geçeceğiz gerilerek geçilmek, geçmek var bir de rahat bir şekilde o rahatlamayı sağlıyor. Daha e, yani gerginlik, anksiyeti, bağışıklık sistemini çöktürüyor. Sizin savaşacağınız şeylerle olan gücünüzü alıyor. Onun için mutlaka psikolojik destek almak gerekiyor. Gerekirse aile yakınları da bazen hasta rahat oluyor. Hasta yakınları e, depresyona giriyor, anksiyeteye yani. giriyor. Onların da destek alması gerektiğini e, vurguluyoruz. O şekilde biz de birazcık konuşuyoruz ama e, yine de gerektiğinde veya aslında tüm hastalarda bir değerlendirmeden geçmeyi öneriyoruz. Kesinlikle bir uzman doktora psikiyatriye gidilmesi gerekiyor. Evet. Hem kişinin hem de bireylerin Tabii. bu hususta görünmesi gerekiyor. Tabii. Evet hocam genel bir değerlendirecek olursak yanlış bilinen ama doğru olarak düzeltebileceğimiz, sizlerin de eklemek istediği varsa toparlayalım. Yani yanlış bilinen demeyelim de aslında herkes artık doğru biliyor yani sigaranın akciğer kanserine neden olduğunu bir mesaj verecek olursak bu ay vesilesiyle veya bu program vesilesiyle Hı. sigarayı bırakma konusunda özellikle o bazen bizim hastalar da öyle biz yetemeyebiliyoruz yani sigara bırakma konusunda onun için mutlaka sigarayı bırakma poliklinikleri var özellikle e, göğüs hastalıklarının aktif rol aldığı e, kendimiz bırakamıyorsak da bu tarz tıbbi destekleri e, almak e, için e, hekime başvurmak gerekiyor onun dışında da e, kanser tamamen her zaman ölümcü değil, Akciğer kanseri de öyle değil. Evre 4 bile olsa hemen hemen artık pek çok hastamız e, iyi tedavilerle, yeni tedavilerle e, güzel sonuçlar alarak hayatına devam ediyor. Ne kadar sigara desek de öbür türlü de diğer belirtileri de ihmal etmemeleri gerektiğini buradan belirtelim. Sadece sigara olarak yani Tabii. algılamasınlar. Sigara içmiyorum nasıl olsa olmam ya da basit bir Sigara içmiyorum diye. o çok güzel bir mesaj. Çünkü sigara içmiyorum ben akciğer kanser olmuyorum diye bir şey yok. Yani herkes her şey için aday olabilir. Akciğer kanserlerinde de sigara içmeyen bir alt grubumuz var. Onun için akciğer semptomumuz olduğunda mutlaka bir Hekime gitmemiz gerekiyor. Yani ben grip oldum, bronşit oldum deyip geçmemek gerekiyor. Ee, mutlaka öksürük, balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi yeni ortaya çıkan bir şikayetimiz varsa bir hekime başvurmak gerekiyor. Veya yeni ortaya çıktı, bir hafta oldu geçmedi. Yani geçmeyen şikayetler misali, aylarca sürmemeli. Bir hafta, üç gün, beş gün geçmedi hemen hekime başvurmak gerekiyor. Son bir sorum daha olacak Tabii. hocam. İstatistik e, olarak veri var mı elinizde? Hangi yaş aralığında, hangi cinsiyette daha çok görülüyor? Şimdi e, mesela Amerika'da hem kadın hem erkekte akciğer kanseri en sık Kanserler arasında ama Türkiye'de şimdi sigara içme epidemiyolojisi dediğimiz bir olay var. Mesela bizim toplumda kadınlarda sigara daha az olduğu için veya bir Azeri toplumunda kadınlar hiç sigara içmiyor. O zaman onlarda azalıyor. Yani hani e, erkek veya kadın çok sigara içiyorsa... O toplumda hem kadında hem erkekte çok. Bizim toplumda erkek olmak aslında risk faktörü değil. Erkekler daha çok sigara içtiği için erkekle daha fazla akciğer kanseri görülüyor. Kadınların sık görülen kanserler arasında değil akciğer kanseri. Çünkü kadın oldukları için sigara değil az sigara içtikleri için. Evet, bazı Aynen. hastalıklarda mesela meme kanserinde kadın olmak risk faktörüdür. Ama burada gerçekten cinsiyet e, kendi başına e, tek başına bir şey değil. E, Burada sigara içmek daha çok etkiliyor. Onun içinde bir de yaş önemli. Yani akciğer kanserini biz 50 yaş altında çok daha nadir görüyoruz. Genellikle 50 yaş üstünde görüyoruz. Çünkü sigaranın verdiği veya diğer toksik maddelerin, kimyasalların vesairenin verdiği zarar birikiyor. Vücut gençken onları rejener edip temizleme Gücü daha iyi oluyor ama yaşlandıkça mekanizma da yavaşlıyor ve vücutta olan anormal hücreleri temizleme, tümör hücreni temizleme kabiliyeti azalıyor ve giderek onların kanserleşme riski artıyor. Onun için de akciğer kanseri ortalama olarak 50 yaş üstünde daha sık, en sık görülüyor. Yani yaş risk faktörü gerçek bir risk faktörü. Cinsiyette sigaraya bağlı bir risk faktörü. Yani tek başına bir risk faktörü değil. Sigara içiyorsa kadın erkek... İkisi de ciddi anlamda e, risk altında. Tedavi sürecinde bayanlar mı daha e, yoksa erkekler mi daha çabuk e, olumlu sonuç alıyorsunuz peki? Şimdi Bu biraz bireyin kendi. E, şimdi bizim toplum mı? için söyleyeyim, e, kadınlarda daha iyi sonuç alıyoruz genelde. Neden? Çünkü bizim e, toplumdaki akciğer kanser, kadın akciğer kanserlerinin hemen pek çoğunda sigara içmeyenler daha fazla. Sigara içmeyen hastalar olduğu için bunlarda akıllı ilaç. Ee, uygunluğu daha fazla çıkıyor. Bunlarda daha iyi sonuçlar alma olasılığımız yüksek ama e, erkeklerde de sigara içmeyip akıl ilaç duyarlı olan hastalar var. Onlarda da gidiyor veya erkek kadın fark etmiyor yeni tedaviler ve iminoterapilerle ikisinde de çok ilgilen kanserler var. Ee, evet. evet. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Ee, doğru bilinenleri tamamen sizden uzman doktorlarımızdan aktarmış olduk. Evet sevgili izleyenler, bir şifa kapısı programının daha sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz medikal onkoloji uzmanı, doçent doktor Fatma Şen oldu. Bizlere akciğer kanserinin önemine değindi. Neler yapmamız gerektiğini ve sigarayı neden bırakmak hususunda bize uyarılarda bulundu. Erkek bayan fark etmez sigara içilmemesi gerektiğini bir hususta tekrarlamış olduk. Sağlıklı günlerde kalın. Bizler 58'de kalın.